Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Ee, Petrol Fişi Sosyallik uygulamasında 10. haftaya girdik. 10. haftada kadro paylaşımını size göstereyim. Evet, kadro bir şekilde hazırladım. Bugün, bugün, bu haftanın fixtürüne bakalım ilk önce. Bu haftanın fixtüründe salatasaray sayfır zispor. Dün Anadolu maç zaten. Nasra x-0 yendi. Konya Spor Gençler Dirliği. Aytemiz Spor Medipol Başakşehir. Trabzon Spor Göztepe. Antalya Spor, Beşiktaş. Yukatal Denizli Spor. Demir Grup Sivas Spor. Kasımpaşa. DTC Türkiye Nevatli Spor. İstiklal Mobilya Kayseri. Fenerbahçe. Ankara gücü, Gaziantep futbol klubu. Şimdi arkadaşlarım, bu hafta böyle, tabi şey yapıyoruz, 2-3 takım belirliyoruz, onlardan seçiyoruz oyuncuları. Özellikle ilk 11 oyuncularını. Yani bu hafta Fenerbahçe ile Trabzon bir şekilde favori gözüküyor. Kayseri çok kötü oynuyor, zaten ligin son sırasında. O yüzden ilk 11 oyuncularını Fenerbahçe'den seçeceğiz. Bir de Trabzon Spor kendi evinde Göztepe oynuyor. Göztepe de zor bir rakip değil Trabzon için. Onlar da kötü gidiyor. Trabzon'da maç alacaktır. O yüzden hem Fenerbahçe hem de Trabzon kadrosunu iyileşirerek bir, bir kombi yapalım. Hazırladığım kadroyu göstereyim ben de. 86 500 bin Euro bin Euro fazla vermişiz Kalan bütçemiz var Fenerbahçe'den 6'yı koydum kareye Kayseri'lerin gol yiyeceğini düşünmüyorum Zanka iyi oynuyor tabii. Geri Rodriguez Son hafta bayağı bir iyiydi Bu hafta da Kayseri karşısında Bayağı etkili olacaktır ve tabii ki Vedat Moriç. Ama birden fazla gol atabilir Vedat Moriç bu maçta. Hatta o yüzden kaptan yaptım kendisini. Daha fazla puan getirsin diye. Ravzon'dan Sörloth'u seçtim. Formelette Sturridge herhalde yeni sakatlanmış. Başka oynayacak adam yok Ravzon'da. Formelette Sörloth oynayacaktır. O da gol atan oyuncu. İyi de bir oyuncu. Orta sahada Trabzon'dan tabii ki Sosa Asistleri olsun, golleri olsun O da bayar yön planda Defansa Hüseyin'i koydum, çünkü Bütçeye göre ayarlama yaptık Daha iyi bir oyuncuyu marşif koyamadım Hüseyin'in Fiyatı düşük olduğu için yani Trabzon'da ilk 11'de falan da oynuyor, bakalım hemen performansına çıra olan bir oyuncu mu evet genelde 90 dakika falan oynamış çoğu maç oynamış hatta o yüzden iyi bir puan getirebilir Trabzon garip geldiğinde efendilerden Trabzon'dan seçtik bir de bu hafta Gaziş Gazis diyorum Gazisler değil artık Gaziantepspor Gaziantep Futbol Kulübü Ankara Gücü hem takım olarak kötü hem de yönetimi kötü, birbirine giriyorlar falan, işleri iyi gitmiyor Ankara bölümde. Gaziantep iyi oynayan bir takım, İçeride dışarıda, belki her maçı kazanmasa bile elimden geleni yapıyor. İyi de böyle ön plana çıkan oyuncuları var, o yüzden Gaziantep futbol kulübü maçı alacak gibi biliyor bana. Tuvamasi -tu var orada, orta sağda oynuyor. O bir ön planda, onu koydum. Hem fiyat açısından da yani değeri de bayağı ucuz, hem de puan getireceğini düşünüyorum. Kana var yine defansta, aynı şekilde, hatta o geçen hafta 12 puan falan ne aldı? Bakayım, ya, geçen hafta 12 puan aldı, iyi puan getirebilir kazandığı takdirde ki kazanacağını düşünüyorum tabii. Yine Sivas'tan Emre Kılınç var kadroda. O da son hafta 14 puan getirmişti. Sivas bu hafta kiminle oynuyordu? Denizli ile oynuyordu herhalde. Evet Denizli ile oynuyor. Sivas belli olmaz ya. Kazanabilir de beraber de kalabilir de. Emre Kılınç yine güzel bir puan getirir bence. Forvet'te bir de Yahoo var. Manatya Manatya... Kasımpaşa'yla oynayacak. Yani Kasımpaşa'yı yenilmeyebilir. Belki beraber kalır. Ama yenileceğini düşünmüyorum ben. Hatta gol bile atacaktır yani kesin. Bayağı formdu çünkü Malatya'sı bu. Aslında orada kim var diyor? Orta sırada Çiler mi diye bir oyuncu vardı onu alabilir miyiz? Bakayım ya aklıma geldi. İçbirlerim yedi buçuk milyon euro. paramız yetmeyecek. Neyse, o hiç koyduk oradan. Sonra bütçemiz bayağı bir azaldığı için yedekleri, fiyatı ucuz olan futbolcuları yerleştirdim. Yedekleri. Yani bunları puan getirsin diye koymadım oraya ama Tabi da puan getirirse güzel olur Özellikle bak denizinin kalitesi Stavriak O vayay yani puan getiriyor Savunmalı dertliş bak, Geçen hafta iyi puan getirdi Denizli Sivas oynuyor Belli olmaz Denizli de kazanabilir Onların forward testi Yeni var. Yani yedekleri bütçe açısından uygun olduğu için yerleştirdim. Bakalım iyi bir puan getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Umarım size de faydalı olur. Kadronuzu 10. hafta kadrosunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Herkese bol puanlar, bol ödüller. Kanala veya kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Takipte kalınız. Bye-bye.